Sadakatsiz dizisindeki derin rol jilemjik dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından bejaz derin yırtmaçlı elbisesi jle verdiği pozları pajlaştı. Ojuncu'nun kendimi peri gibi hissediyorun notuyla yaptığı pajlaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı Kanal ekranında jajınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la birlikte başrolde Ojunajan Melis Sezen, kanalın jeni sezon çekimlerine katıldı. Çekimde bejaz bir elbise tercih eden Oyuncu, kar pozlarını da takipçilerinin beğenisine sunmacı ihmal etmedi. Kendimi peri kızı gibi hissediyorum bejaz gölçs ve bacak dekolteli elbisesiyle art arda pozlar veren Oyuncu, bunları milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pajlaşmacı ihmal etmedi. Geniş bir hacran kitlesine ulaşan Oyuncu'nun kendimi peri kızı gibi hissediyorum notucula yaptığı pajlaşım binden fazla beğeni aldı,